özemi görmüş, ah almış yemmiş. Ondan sonra bu hal böyle devam ederken de Mayıs kesmişler. Babam izam dinledi, aklım başıma gelinceyken şöyle o, oynayacak bu oyunla oynayın ne bu başlasam zaman başlasam da borcu kalmam. Ondan <gülüyor> sonra sonra Abiyeye baktım sana sağa sola gitmeye baştım. Bir yani, amcam na, ben amcama, amcam, sabahlar, gidiyor, namaza gidiyor. Beni o, alıp kaçıyor, tarlaya baya, öküzlerse ütüsüyor, şey ondan sonra boş durmuyor beni, boş durmuyor. Bu da şalıp, çövür al, hırman al, koşturmuyor. Güzel şekil atmış, bir de çevireceğiz, Bu hal böyle devamındayken ya. <gülüyor> bir, bir, bir, bir yana sırada yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Aile koşmuyor, şeye gittim. Oynamaya kaçtım. Oynamaya kaçtım beni. Büyük bir, bir sene hava böyle. Açıldık dedi ben. <gülüyor> o, oynamaya kaçtım beni aramışlar ben ne yollar ben duyuyor ne al Mustafa'nın masum sanıp vazgeçtin ondan sonra yaşım <gülüyor> doluyor dinle ettin melek bu du sor diye çekiyorla beni böyle uğunun onların çocukları var o çocukları beni mam bana kul geliyor buluyorlar ben <gülüyor> ağlamaşı yatistle de yatsam diyorum ben ondan sonra bu hal böyle devam etten sonra yattı <gülüyor> devam etten sonra <gülüyor> şey hal haltesem haltesem gösteriyor beni şimdi <gülüyor> şimdi buyu gösteriyor orada şey başlıyor ona dedim bilmiyorum ben ya şey şey <gülüyor> Doğu mahalli mi ya... Bu, bu arada... Bu arada... Şey, o onu... İbrahim abi... Onu biliyor musun Bilmiyorsunuz. Bilmezsiniz bilmiyorsun, bilmiyorsun de... Adını duyuyorsunuz. O muhtarımız. Dedem de onun yanında azimir. Onu... Orada... Kaç tane geçtiyse... Kisi bir... Onlar da, bir pa, de Paşova'ya, Ankara'da, ha, onu benim saadet, onu benim ondan beraber, on saadetlemişler. Onunla beraber, nüfut, onunla yazdırmaya gitmişler, yazdırmaya gitmişler, kaç tane olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Bu hal böyle devam ederek, şimdi benim aklım başıma yazık. Anam ben anam aramaya gidiyorum, aramada başka gittiği yere vardayım. O adam beni kovuyor, o adam beni kovarsa korkudur da. İşte git yer yönüne geldim, geldim bu astarlı kış şartta seyda, astarlı kışta seyda. Saat 12'den evvela şey, dedemü yiyor, halt eder. Ondan sonra Abdullah dedem yanına gidiyorum ben. Ah. Onun yanına o, o bakıyor yiyor <gülüyor> ben. oğlum bu. Bu kap vakakı hal devam edecek ne? Vakakıla bu büyük böyle olmayacak. Yooki derim, pratik. Birini sen, birini ben alayım, onları sen güt, güt, büyüt, gittik, büyüttük ve kutlar büyüdü. Ondan sonra ben çift, çift düğmeye başladım. Evet. Orada, şeyde öteyiz diyor demiş me meşkide, <gülüyor> orada tarlalarda şeyde, Onlarım çift sürdüm, onlara uzas gittim onlarla. Onları ekim zamanı geldi askerlik geldi. Askerlik geldi. O zaman ekini ektim. Baktım, ekine ektim, kozum gittim. Anam da, anamın baba, kocası da oldu Ben anamın yanına geldim. He, anamın yanındayken askere gittim. Öküden parası, ondan parası... Ondan sonra o orada kaldı, onu göstermedim. Ondan sonra askerlik bitti. Dört sene kaldım. Dört tane kaldım. izin kaldım. Yok. yok, yok. Ondan sonra izin bitti, askerlik bitti. Şey, şey, <gülüyor> Ekinimi kaldırmışlar. Tekrar bir daha göyvanmış lan. Ben ordaydık. Ben ordaydık oradaydık. Tekrar bir daha göyvanmış. Varmış. O adamdan... ben bu deliler kavgarmış, ekini kaldırmış. Sin satmış mı hele yanmış. Yetmen askerden geldim. Nereye kızım? Şunun onun evine güldarının na güvendim. Ne, ne yiyecek yok. yok evet. zamanım. Evet. Evet. Evet. Ondan sonra samanım, mamanı gerek oldum. E, o zamanlar damağı koyuverdim. Anam <gülüyor> hiç seslenmiyor, hiç seslenmiyor. Ondan sonra ökü torbalarım, birinci kurumu, aygıtlarım hepsi kaybolmuş. Yok, bir şey yok. Ondan sonra kızının kızı var onun, kızını bana verecek. O yemeğe kalktı. Bu alda <gülüyor> düğün kurduk, düğün düğün vurduk. tamam da var gittik onun adıra, asla geldi bir şey duramaya başladı. Bu yaman Mozart'ı, yaman Allah mandeze vasa, onu bilmesin, bilmesin onu o bu DJ solüsü yokmuş. Bu düğünü bozdu. Düğünü bozdu. Aa vallahi rastla kalk kalk o iti doğramadan bitirmeden kalktı gitti. Gitti. Kalktı gitti. Ondan sonra <gülüyor> Biz, anam da buna öfkelenmiş. Öfkelenmiş. Kocası da çıkmış. Ay, elimizde gelmiş, ben evimde Gelmiş, göz bıraktım, gel, onu bırakmış. Evde bir şey yok, yiyecek yok. Ondan sonra şey, benim eteklerim içinde. Çulmularmışlar, gelmişler. Ben askerimde kaldırmışlar, gelmişler. Evde bir şey yok, yiyecek bir şey yok. Sonra o gün iyi kötü geçti. Ee, o, Gimazma mama. Gimazma. Bana gözün bir el çek bu değede. Orta yerde. Devecikte o Ben he efendi amas. Oğun tütüne gidiyor Tütüne aidin orada tütünü görmez ha. tütün eşeyini Gimorna ya Cimon'la bakıverdiği tersin etmiş, gitmiş. Onun yaşlarına değirmene gittim ben. Gece uyuttum, yazdım. Sabahlar geldik, ekmek üsteş, e, altına yazacak bir şey yok. Onlar da boyunca bir şey yok demiyor, bakılmıyor. Ondan sonra büyük bir pal tov vardı. o zaman büyük. Onları yazdım. Onun üstünde bir şeyler yaptı Neyse. Oğlumla gider, <gülüyor> gider olduk. Gider olduk. Askere gittim ben. Askere Askerden geldim. Yok, yok, yok, yok. Kaç sene askerlik yaptın dede? Dört sene. Nerede yaptın? Dört sene. Nerede yaptın? Güzel, Balıkesir. Mursa'da, Mursa'nın Mursa'nın kazasında denizin kenarında Ay, yaptım da düğün bozuldu ya nişanlım, onu almadık yani. Onu almadık Onu almadık. <gülüyor> Başka bir aldık ondan evvel. O, o da bir şey taramasa gitti o. Ondan sonra evlilik varlığı olduk. O bu azam şey anamın vardı Azam ben Terli bu videoleri 80 olduk, bu oldu diyor demiş bunu nerede kız koydum bizim dava aç yok yok anamın mal şey a mal diyor mal yani, şeyleri Ondan sonra... Güllü teyze mi? Hı? Güllü teyzemle ne zaman evlendin? Güllü, Güllü teyzenin o zaman evlendi. Kaç yılında evlendiydin? 48'lerde. 48'de. Kaç sene evli kaldınız? Kaç sene evli kaldınız? Kaç sene evli kaldınız? O öyle. kadar. Kaç sene evli İki sene. iki sene bin ev kaldık. İki sene. Yok, 50, i̇ki sene... Kaç yıl evde kaldın? iki sene kaldık, anam yoktu. Ondan sonra ben yap yalancı şey. Kaldım. Ben, ben de evlenmeyecektim o zaman. Çok şeyler çektim. Ondan sonra o anamın vardığı adam Adam, bir ara bir ara, böyle böyle bugünlerde ikinci zamanı böyle bir toplammış anlamıda birlikte orada konuşma yaptım Benim olanla onun olanları bazı olmaa Oğlanlar olanları Ben on iyi günde gitmiyor o sana karlı günde ben var bizimim falan yere Çizemli'ye. Çizemli'ye vardı o evet, Var dedim. Ben bir kanlı odun yaptım geldim. Ben o zaman odun, baktım. Fıralandım. Şüphelendim. Hemen gittim. Tarlamama baktım. Bakmaya gittim. Mersan benim ağaçları kesmiş. Kesmiş. <gülüyor> Gelmiş. Dava içeri oldum. Dava içeri eklibe Sonra o Çar Mehmet onu bilmesin ya. <gülüyor> o adam aracı oldu, o da ağaçlara bakacak belini ben hani yuvarlayıp ağacın belini indirdiği yerde, evimizin önü hep burda, hepsi burda, evimiz burda, o da evimiz birbirini ekli ondan sonra getiriyoruz, beni davadan vazgeçiriyorlar, geçiriyorlar. Hı. Dede! Aa, Güllü teyzemle nasıl bir evliliğin oldu? Hı? Güllü teyzemle nasıl bir evliliğin oldu? İyi miydi aranız? Güllü teyzemle iyi miydi aranız? Güllü teyzemle Ay, O iyi aramızda, onlar iyi kadar, kök kökse balasıydı. Böyle şey kadar iyi gitti. İyiydin değil mi? İyi gitti. Aha. Namaza gidip geliyor mu? Her gün gidip geliyor Gide mu? Namaza giden daha, şimdi git deyip geliyom. Şimdi gelin namazdan geldim buraya. <gülüyor> Gidip geliyorum. Kaç tane çocuğun var? Beş. Beş. Beş. Kaç torun var? Torunlar sayamayacağım. Yüzlerce aslında sayabilir. Torunlar çok vardı. Kimle oturuyorsun burada? <gülüyor> Aklımdan iki tane toru oğlu var. Ondan torunlar <gülüyor> demedim iki tane. Ondan sonra ağaşanın iki tane. Ondan sonra 20 iki tane. Ondan sonra Gülmaz'ın torunu yok başka. Bizim torunu, torunun torununun Onlara avı. Ondan sonra iki torun yaptı oğlanları. Ondan sonra ağaşanın iki tane oldu. Bir iki, bunları verdiler, Bakıyor değil mi? Oğlan bakıyor değil mi burada? Ah, bakıyor. Bakıyor değil mi? Çok güzel bakıyor. Çok güzel. Haraz olsun. Evet doğru. Zabalajen ben gitmesem ünleniyorlar.